Aşağıdaki sayıları, karmaşık sayıları olarak yazalım ve birazcık da tekrar edelim. Karmaşık sayıların bir gerçel, bir de imajiner bölümü olur. Aslında biraz daha açık anlatayım. Karmaşık sayıların gerçel bölümleri ve hayali bölümleri vardır. Yani, a artı bir karmaşık sayıda, a ve b gerçel sayılardır. Buradaki bölüm, gerçel bölüm. Buradaki bölüm ise, imajiner bölüm. Peki, neden imajiner? Çünkü bu, bu özel sayının genişletilmiş bir versiyonu. İmajiner birim. Bu özel sayı i. Buradaki örnekte b ile genişletilmiş. Bu konuyu biliyor olabilirsiniz. Biliyorum biraz çılgınca ama. Fakat i'nin tanımına göre i eksi 1'in karesine eşit. Bakın kare alma işleminden önce elimizde hiçbir sayı yoktu. Ama şimdi eksi 1 var. Yani eğer i'nin karesini alırsak eksi 1'e ulaşırız. Yani bildiğimiz şey, imajiner sayıların karelerinin negatif olması. İmajiner sayılar, bize reel sayıları deneyerek çözemediğimiz birçok denklemi çözmede fayda sağlar. İmajiner sayıların birçok kullanım alanı var. Mesela özellikle mühendislikte ve de fizik gibi diğer bilimlerde. Şimdilik bu tanımı bilmeniz gerekiyor. Daha başka sayılara baktıkça, özellikle de mühendislik alanındaki uygulamalarını gördükçe, umuyorum ki, imajiner sayıların değerini anlayacaksınız. Şimdi soruya dönelim. Aşağıdaki sayıları, karmaşık sayılar olarak yazın. Bu sayı kolay, yani eksi 21. Peki, bunu nasıl karmaşık sayı olarak yazabiliriz? Bunu, bir reel ve imajiner sayının birleşmesi olarak yazabiliriz. Yani bunu, Eksi 21 artı 0 çarpı i olarak yazabiliriz. 0 çarpı i 0'dır ve bu sayı yine eksi 21 olur. Yani aslında bu sayıda imajiner bölüm yok. Bu sadece aynı şeyin biraz daha karmaşık hali. Alttaki sayı için de aynısı geçerli. 7 çarpı i imajiner bölüm ve burada reel bölüm yok. Yani reel bölüm 0'a eşit. Yani bu da 0 artı 7 i.